Selam aslan ve başak arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili aslanlar ve başak arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir sizler için Aralık ayında benim sevgili aslan arkadaşlarımın ve başak arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi ya da ne kadar yakınsınız ne kadar yol kat ettiniz veya ne kadar süreciniz var onlara bakacağız ki açılıma geçmeden öncesinde sevgili aslan ve başak arkadaşlarım sizleri çayfalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum linkler videolarımın altında mevcut olacaktır aralık ayında sevgili arkadaşlarım ilişkilerinizin genelinin açılımını yaptım yüklemesini yaptım üstüne ikinci yüklemeleri de yaptım çünkü benim kanalım tekrar sıfırlandı sevgili arkadaşlar aboneliğinize ihtiyacım var ikinci olarak da videolarımda yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu giriyor çay falı aşk hayatınız kanalımdadır sevgili arkadaşlarım yüklemeleri yaptım buyurun sizleri oraya da davet ediyorum kimler mutlu girecek yeni yıla ilişkilerinde kaçırmayın derim çay falı aşk hayatınız kanalıma da aboneliğe bekliyorum Şengül'ün sihirli falları kanalına da benim oldum her yere ben sevgili aslan ve maşak arkadaşlarımı bekliyorum sevgili arkadaşlar evet nereye gidiyoruz arkamızı döndük nereye gidiyoruz sevgili aslan ve maşak arkadaşlarım isteklerimizin peşinden mi gidiyoruz gidelim gidin derim sevgili arkadaşlar hadi bakalım şöyle sizler için anılar aman Allah'ım anılardalar hayallerdeler benim sevgili aslan ve maşak arkadaşlarım tabii ki her iki taraf için söylemek durumundayım çünkü da ad vermedik evet Başlayalım bakalım aslan arkadaşlarımdan ardından da başak arkadaşımıza geçeceğiz. Aralık ayında aslanların istekleri gerçekleşecek mi? Hadi bakalım. Aslan arkadaşlarımızın sıkı sıkı tutuyorlar isteklisiniz çok isteklisiniz istekleriniz artık her neyse. Sevgili aslan arkadaşlarım evlilik mi sevgililik mi aşk mı para mı? Mal mülk mü iş mi kurmak istiyorsunuz artık her neyse herkesin isteği bir değil değil mi ben diyemem ki sadece aşk mı diyemeyiz bakacağız ben asla kötü kartla bırakmam zaten sevgili arkadaşlar şimdi aralık ayında aralık ayı açılımıdır bu istekleriniz gerçekleşecek mi sevgili aslan arkadaşlarımın baya bir isteklisiniz bakın ilk etapta aralığın ilk girişinde sıkı sıkı sarılmış bir vaziyettesiniz isteğiniz her neyse Sevgili aslan arkadaşım. Ardından bu tabii sıkı sıkı sarılmakla olacak şey değil değil mi? Bir şeyler yapmak lazım. Geçmişin olumsuz düşüncelerini yok işte benim isteklerim yerine gelmez. Yok ben buna ulaşamam. Yok ben bunu alamam gibi düşünceleri bakın kabuk atacaksınız. Bunları bırakıyorsunuz. Yenilenmektir. Öldürüyorsun ya bitiriyorsun tamam. Gereksiz düşünceleri bitiriyorsun. Ardından ne yapacaksın? Mantıklı düşünmeye çalışacaksın. Çünkü bu kartımız hayal kartıdır. Hayalleri var sevgili aslan arkadaşımın. İstekleri var. Ama kartım diyor ki yenilendin. Burada bak diyor yenilendin aslan. Bir şey istiyorsan sıraya al diyor. Sıraya alacaksın. Şu gördüklerine burada ev var, mücevher var, aşk, insan. Hatta maskeli bile var ne olduğu belirsiz. Her şey burada bakın. Yılanından alın mahlukuna kadar her şey var. Ne olursa olsun, bunlardan birini istiyorsan kollarını açıp hepsini almaya kalkma. Sırayla alacaksın. Sırayla hepsini istersen bunların hepsini aynı anda elde edemezsin. Sadece karardığınla kar kalırsın diyor kartımız. Karardığınla kalırsın. Sırayla alacaksın. Önce ne yapmak lazım? Hmm, önce iş lazım. İşten sonra ne yapmak lazım? Eve yazılmak lazım. Hmm. Eve yazıldık mı? Bakın sırayla. Sevgili aslanlar şimdi bunları ben hepsini saymaya kalktığım ama 20 dakikayı rahat aşarız yani. Sırayla sırayla yapacağız. Önce iş ardından mekan ardından aşka yöneleceğiz. Sırasıyla kartımızda bunu söyler. sırayı alacaksın. İsteklerini sırayı alacaksın ki siz de onu yapacaksınız. Çünkü yenilendin hepsini istemekle baktınız olmuyor yenilendin sırayı alacaksın düşüneceksin ne, ne nasıl şekil yapmalıyım neyi nasıl yapmalıyım ardından bakın sevgili aslanlar başarıya doğru getirecek bu sizi kartımız maddi işlerde başarıdan söz eder başarıya doğru gideceksiniz yalnız giderken ister istemez de bazı yerlerde ikilemde kalma durumlarınız var acaba şu kısımdan mı gitsem hayalime kavuşurum böyle mi gitsem hayalime kavuşurum gibi biraz sizi çelişkide, ikilemde bırakabilir isteklerinize gidecek yol. Yine bununla pes etmiyor benim sevgili aslan arkadaşım. Her yolu deniyor. Atlıyor arabasına bir hedef belirliyor. Ne hedef? His artık aşk mı istiyor, iş mi istiyor, ev mi istiyor? Bunlara ulaşmak için bakın hedef belirleyeceksiniz. Bu hedef sizi zafere getirecek mi tahriplerden arınmaktan söz eder savaştan çıkmaktan söz eder bu kartımız her şey geride kaldı der ama ben burada bırakmayacağım sonuç alalım değil mi sevgili aslan arkadaşlarım evet şanslı yere doğru gidebilirsin diyor şanslı yere doğru gidebilirsin yalnız bunu tabii ki mantıklı şekilde düşünerek yaparsan önce hangisi gerekli önce sizin hayatınıza Hangisi gerekliyse oradan giriş yapacaksın sıraya alaraktan gittiğin an bu seni şansa çünkü kartımız şanstan söz ediyor Bu şans seni doyuma getirecek zenginlik kartıdır bakın iyi niyet kartıdır doyum kartıdır sevgili aslan arkadaşlarım belli ki bu süreç sizi bu şekil gittiğiniz takdirde bakın ebedi zengin lüks hayata doğru getiriyormuş daha ne olsun değil mi hadi bakalım sizinki de çok güzel çıktı anlamlı çıktı buyurun çok güzel çok mantıklı zamana bırak acele etme diyor melek söylüyor bunu bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver diyor her şeyin hayırlısı olacak senin kaderinde olan seni bulacak diyor ah benim aslancıklarım hadi bakalım çok güzel çıktı çok anlamlı çıktı zamanı bırakacaksın mantıklı hareket edeceksin isteklerinize kavuşmanız için sevgili aslan arkadaşlarım evet şimdi Navi yengeçlerimize geçelim bakalım aslan pardon aynı yengeçi yengeç değil başak arkadaşlarımıza geçeceğiz sevgili başaklar sevgili başaklar Yengeç geç başak karıştırıyorum. Başak arkadaşlarımız. Hmm, evet. Sırayla gidiyorum ya koçtan giriyorum, balıktan çıkı veriyorum sevgili arkadaşlar. Vallahi fark etmiyor. yani artık başaktan tekrar geriye de dönebilirim. Her an her şey olabilir. Evet ama biz dönmeyelim, biz devam edelim. Aa, çok güzel. Doyum geldi. Hadi bakalım. Sevgili başak arkadaşlarım bu kez karıştırmayalım. Aslan'dan hemen başa geçtim Aralık ayında benim sevgili Başak arkadaşlarımın istekleri Gerçekleşiyor mu ya da Ne kadar zamanınız var Nasıl yol almalısınız Onlara bakacağız Bir şeyleri kendinize çekmeye başlayabilirsiniz Sevgili başaklar isteyiniz her neyse Önce bir canlılık Elektrik bir çekim Artık ne istiyorsunuz Evlilik mi tanışma mı Sevgili mi araç mı Ev mi iş mi bunu sizler biliyorsunuz onlara karşı bir çekim olacak istiyorsun elinde değil ruhunu istiyor kalbin istiyor cıvıl cıvılsın içten istiyorsun bir kaç gün sonra buyurun boynu bükük bir vaziyette canlandım 3 gün önce şıngırdaklıydım ama şimdi yok bir yerde bir şey yok hala hak ettiğimi alamadım der gibi bir duruşun var ama kartımız ne der her şey bitmedi der her şey bitmedi sen cazibe altında kalmaya devam et der sen isteklerinin cazibesi altında kal kalmaya devam et onları isteyip kendine çekmeye devam et der ardından bakın değişim geliyor sevgili başaklar istekleriniz için geçmişin kurağı bitiyor der bizim bu kartımız geçmişin kurağı bitti ki sizlerin kartı bu toprakların kartı sevgili başaklar bitti artık tamam güzellik verim bolluk bereket geliyor ondan sonrasında doğru yargı yapacaksın işte bu gerçekten de sabrettim ama doğruyu yaptım artı benim olan bana artık yavaş yavaş bir anda gelmese de yavaş yavaş adımlarını gösterecek bir anda gelmez o bir anda gelecek şey ya yeni yılda bileti tutturmaktır ya da bir lotoyu tutturmaktır sevgili arkadaşlar bu ikisi olmadı mı bir anda geliş olayı zor ancak ne olur yavaş yavaş adımlarını göstere göstere sindire sindire bize gelenler gelir bunu ben bu şekil yorumluyorum Şans o büyük şansları bir kenara bırakalım onlar zaten bizim anlamımıza yazıldıysa kaçış yok o bize çıkar o kısmını geçelim doğru diyeceksiniz bakın doğru yargı yapacaksınız bu gelen değişimin güzelliğin ardından ne diyeceksiniz evet doğrudur artık ben geçmişteki hataları yapmamalıyım benim isteklerime arzularıma kavuşmama bu kadar zaman ne engel olduysa onlara ben sırtımı dönmeliyim isteklerimi sıkı sıkı tutmalıyım kendime güvenmeliyim diyeceksiniz doyum geliyor ardından zenginlik geliyor ardından bolluk bereket geliyor sevgili başaklar bakın adil yoldan başarı geliyor diyor daha ne olsun çok güzel, adil yoldan başarıyı yapıyorsunuz. Siz rahatsız eden, mutsuz eden, hata olarak gördüğünüz her neyse oraya arkanızı dönüyorsunuz. Gördünüz mü? Hadi bakalım. Meleğim ne söyleyecek? Doyum geliyor. İşin ucu doyumla bitiyor. Aralık ayında. Demek oluyor ki yeni yıla doğru girerken güzel şeyler geliyor. Ne diyormuş meleğim? Coşkuyla atla diyor. Bu güzelliklere coşkuyla atla Başak coşkuyla atla gerisi gelecek bu kadarcık coşkuyla atlayacak mısın evet sevgili aslan ve başak arkadaşlarım sizler için açılım tamamlanmıştır aralık ayında istekler gerçekleşecek mi açılımımızın sonuna geldik tam açılımımızı kapatmadan öncesinde tekrar yine hatırlatıyorum çayfalı aşk hayatınız kanalımın linki videolarımın altında olacaktır Yeni yıla ilişkilerinizde kimler mutlu girecek açılımı yapılmıştır. Yüklemeleri yaptım. Lütfen bir gözden geçirin. Abone olun sevgili arkadaşlarım. Sizleri Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma da bekliyorum. Buraya da bekliyorum. Şen Gül'ün olduğu her yere ben sevgili aslan ve başak arkadaşlarımı bekliyorum. Tamam hadi bakalım sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.